Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladı. TeTA geometri Soru Bankası kitabında kenar ortay konusunun ÖSYM tarzı testlerinden test üçün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. 1 30, 60 90 üçgenine ait en kısa kenar ortay uzunluğu 4 cm. Hemen 30-60-90 üçgenini şöyle bir çizeyim ben. Evet bir de en kısa diyor bize. Şimdi arkadaşlar en kısa kenar ortay hangisinden çizilendir? Şimdi da yardımcı elemanlar ters orantıldır. En küçük açıdan çizilen kenar ortay en büyük kenar ortaydır. En büyük açıdan çizilen kenar ortay da en küçüktür. O zaman en büyük açı 90, 90 olduğu için buradan çizilen kenar ortayı bize kaç vermiş? 4 santimetre vermiş. Bu kenar ortay aynı zamanda muhteşem üçlüğü oluşturur. Burası 4 ise, burası da 4 burası da 4 yani toplamda burası kaç yapar? 8 yapar. Bizden en uzun, en uzun kenar ortayın uzunluğu nedir diye isteniyor. En uzun kenar ortayı uzunluğu hangisi oluyor arkadaşlar? Tabii ki 30'dan çizilen olacaktır. Yani bizden bu isteniyor. Şimdi bunu çizmeden önce diğer kenarları bulalım mı? Bulalım. 90'ın karşısı 8 ise 30'ın karşısı 4'tür. Şurası kaçtır? 30'un karşısı 4 60'ı 60'ın karşısında 4 köküştür. E, o zaman burada şimdi şu kenar ortayı çizelim bakalım şöyle. Şu kenar ortayı uzunluğu mavi kenar ortayı uzunluğu isteniyor bizden. Burası 2 burası 2. E, burada bir Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. E x'in karesi neye eşittir? 2'nin karesi artı 4 kök 3'ün karesi. deriz. Pisagor bağlantısından sonuca ulaşırız. Yani x kare buradan 4 artı 48 yapıyor, yani 52 yapıyor. X de böylelikle kök 52 yapar. Bu da 4 çarpı 13 olduğundan dolayı cevapta kaç yapacaktır? 2 kök 13 yapacaktır. Yani birinci soru Denizli çıktı. Geldik 2. Şimdi GABC'nin ağırlık merkezi bak dikkat. ABC'nin ağırlık merkezi büyük üçgenin ağırlık merkezi. O zaman bu ağırlık merkezini kullanacağım. Hocam ya B'den geçireceğim ya C'den geçireceğim ya da A köşesinin devamı buraya kadar gelmiş. E devamını getireceğim. E tabi ki devamı daha mantıklı çünkü sayılar burada. E bu büyük üçgende kenar ortay olduğu için büyük kenarda yani BC C kenarı olduğundan burası 5. Burası da 5 yapacak. Buraya ne kaldı? 3 kaldı. E hocam ağırlık merkezi burası. Burada bir de 1'e 2 oran var. Ve şuradaki üçgende ne çıktı bir de? Açı ortaylık çıktı. Açı kullanacağız. Hocam 1'e 2 oran var. E o zaman 1'e 2 orandan dolayı buraya da kaç buluruz? 6 olarak buluruz. İkinci soru balıkesir oldu. Geldik 3'e. Evet burada şimdi bu soruya bakacak olursak hocam mavi doğru bir kenar ortay doğrusu ve aynı zamanda şurada burası da ağırlık merkezidir. Niye? 1'e 2 oran olduğundan dolayı. 2 şart şar sağlanmış. Hem kenar ortay hem 1'e 2 oran var. O zaman burası ne oldu? Kesinlikle ağırlık merkezi. E ağırlık merkezi sorularında 90 derece varsa aklımıza ne geliyor? Muhteşem düştü. Buradan ağırlık merkezinden geçirdiğim zaman hocam burası 9 burası 9 e burası da kaç olacak o zaman 9 olacak çünkü 9 9 iken burası da 9 olur Hatta ben şuradaki uzunluğu da bulabilirim şimdi tamamı 9 3'e böldüğün zaman burası 3 burası 6 mı oldu evet e Bu bir de ağırlık merkeziydi ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydı şimdi bizden ne isteniliyor x x'e bak x'e bak x'i bulmaya çalış hocam X'e baktığın zaman sen burada altta buldun ya direkt cevabı 3 diyebilirsin büyük ihtimalle. Sebep çünkü hocam X 6 bak şunlar eşit. Şunlar da eşit. Yani şurada yan yatık bir taban çıkmadı mı? Çıktı. Yani 6 ise burası direkt ne yapacaktır? 3 yapacaktır. Evet 3. soruyu böylelikle C bulduk. Güzel bir soruydu geldik 4. soruya. Birim kare zeminde bir ABC üçgen çizilmiş ve bu üçgenin bir kısmı yukarıdaki gibi silinmiştir. Tamam elimizde bir abc üçgeni var ve abc üçgeninin bir kısmı var elimizde. Bu şekilde kaleye doğru parçası bc kenarının kenarortayı ortayı. Hocam bak şu birim karenin köşegeni köşegeni köşegeni aynı şekilde köşegen köşegen köşegen şeklinde gidiyor. Bu neymiş arkadaşlar abc üçgeninin kenar ortaymış. O zaman abc üçgenimiz şöyle bir şey olacak diyeyim mi arkadaşlar. E bizden ne isteniyor bc kenarına ait kenar ortayı. Olduğuna göre BC kenarı nedir diye soruyor Yani şu şu birbirine eşit olacak. Şunlar bir yerde birleşiyor. E hocam şu birim karenin köşelerinden gidiyor ya. Bu kenar ortaya doğrusu ya. 1 2 3 4 5 6 birim burası. E o zaman burası da 6 olacak. BC uzunluğu kaç yapıyor o zaman? 12 yapıyor. Yani 4 soruyu Ceyhan pardon Denizli bulduk. Geldik 5'e. Zemine olan uzaklık 1 metre. E o zaman hocam burada da şurada. Hatta X kenarı X kenarda ben şöyle bir. Bir kenar ortay ağırlık merkezinden geçen doğruyu çizersem ikisi kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. E, aynı zamanda burada da 1'e oran vardır. E hocam ne oldu burada? Dikkat. Bu zemine olan uzaklık 1 metre. 1 metre yani 100 santimetre. Hocam şuraya kadar olan burası 72 ya. Yani şuraya kaç kaldı o zaman? 28 kaldı. Evet burası 28 yaptı. E hocam 2K 28 ise K'yı da kaç buluruz o zaman? 14 olarak buluruz. Şimdi bu ilk, ikinci durumda ne diyor? İlk durumda ağırlık merkezinin zemin olan uzaklığı 72 santimetre olduğuna göre ikinci durumda ağırlık merkezinin yerden uzaklığı kaç santimetre olur diye soruluyor bize. Arkadaş şurada yükseklik çizsem yani kenar ortaya çizsem. Kenar ortaya doğrusu üzerinde ya, ağırlık merkezi. Hocam ağırlık merkezi kenar üzerinde hatta yükseklik üzerinde olacak. Zemine de paralellikten dolayı bu 90 derece. Ee, başka burası G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden kenar olan uzaklığının K olduğunu yani 14 olduğunu buldum. Şimdi benden buradaki uzunluk isteniyor. Tamamı 100 santimetreydi. Yüzden de 14 çıkınca kaç kalıyor? 86 mı kalıyor? İşte bizden bu 86 isteniyor. Yani 5. soruyu böylelikle C han buldum. Geldik 6'ya. Şekili 1'de dik kenar uzunlukları üzerlerine yazılı olan dik üçgen biçimdeki pembe ve mavi renkli karton parçaları verilmiştir. Evet 9'a 24, 12, 18 verilmiş. Bu kartonlar dik köşeleri çakışacak. Ve birbirinin kısa kenarı dik kenarın üzerine dik, uzun dik kenar üzerine gelecek. İçimde şekil ikici deki bir konuluyor. Evet kırmızı neydi? 9'a 24'tü. Kırmızıyı yazalım. 9'a 24'tü. Öbürü neydi? 12'ye 18'de Hocam burası da 12'ye 18. 12'ye 18. Hocam buraya o zaman 9 kaldı. E tamam 24 ya. Burası da 12 oldu. a kenar ortay kenar ortay. Bana şunu anımsattı. Hocam hop. Bak burası ağırlık merkezi oldu. Niye? Üçgeni tamamlarsam kenar ortay kenar ortay olduğundan dolayı. Benden de burası isteniyor. Şimdi şuraya bak. Burası kaç? 18. Burası kaç? 24. Hocam 18. 6 çarpı 3. 24. 6 çarpı 4. 3 4 5'in katından burası da 6 çarpı 5. 30 mu yapar? Evet. E, burayı 30 bulduysak şimdi benden şuraya kadar olan kısım isteniyor. Dikkat edersen burası kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi. Şu ağırlık merkezine kadar olan kısım isteniyor benden. Arkadaş bunun devamını getirirsek. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Eee hocam tamamı 30'sa burası 15 burası 15 bu arada 90'dan silen kenar ortay muhteşem üçlü yani eşit eşitken burası da eşit olacak. Bunun da tamamı 15 oldu. Evet kenar ortay uzunluğu belli iken 3'e bölüp kısa parçasını buluyorduk 15'i 3'e böl 5 2 katından dolayı burası da 10 çıkar. Yani 6. sorunun doğru cevabı denizli oldu. Geldik 7'ye. Evet ABC üçgeni üçgenin ağırlık merkezi AB kenarı üzerinde olacak şekilde katlanmış. Şu şekilde katlanmış. Ve ağırlık merkezi de buradaymış. E madem ağırlık merkezi burada ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam şurası eşit. Şurası eşit. Hatta muhteşemişten burası da eşit olacak değil mi? Hatta eşitliği de koyalım. E hocam burası 10 verilmiş bana değil mi? Burası 10 ise eğer burası da 10'dur. Yani buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Burası da 10 budur. Evet. E katlamada bir de üst üste bilen kenarlar birbirine eşitliyoruz. Yalnız bak şuraya kadar 10. Şuradaki parçayı bilmiyorum. Cevap 10 değil. Dikkat. E burada... Ben katlamayı kullandım. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 6 iken 6. Açılar iş Kenarlar işimize yaramayacak galiba. Bir de üst üste binen açılarda birbirine eşit değil mi? Evet. Şurada da açılar eşit. Aa burada ne çıktı? Bir açı çıktı. Şu doğru bir açı doğrusu. Hocam açı ortay... Bak kolda oran var. Burası ne? 6 bölü 4. Ya da koldaki oran tabandaki orana eşit diyebiliriz. X bölü 10 eşittir. Koldan kola oran tabandan tabana oran. 6 bölü 4 e eşittir deriz. Sadeleştir 3 2 ee, Buradan 2x eşittir 30 ise x'i de buradan kaç buluruz 15 olarak buluruz yani cevap 15 çıkar Tabi burada şöyle de diyebilirdiniz 6 bölü 4 3 bölü 2 3k 2k deyip 2k olsa k 5 3k'da 15 oluyor deyip sonuca yine ulaşabilirdir Arkadaşlar klasik yoldan yaptım ee, Kollar oranı tabanlar oranı eşit dedik x'i yine bulduk 7. soru Ceyhan çıktı Geldik 8. soruya evet Kırmızı uzunluklar 17 mavi uzunlukta 16 olarak verilmiş Hocam kırmızı uzunluk uzunluklar 17 ise şurası da 17 e, burası da 16 ise ben hemen şunu yaparım kardeşim x kenar taban da mevcutsa tabanına ait yüksekliği çizerim. Yüksekliği çizdiğimiz 8 8 olur 8 15 17 üçgeninden buraya 15 bulurum. Kırmızı uzunluk 17 ya burası 10 burası da 10 mu oldu evet burası da 16 olduğundan yine buradan bir tane bir yükseklik çizecek olursam taban mevcut olduğundan 8 8 burası da 6 oldu evet. Şekil 1'de ucuca birleştirilen çubuklar şekil 2'deki pembe çubukların dışta kalan kısmının 7'şer santimetre olarak şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre şeklin ağırlık merkezi ilk duruma göre kaç santimetre yer değiştirmiş. Ha, ağırlık merkezi isteniyor. Ağırlık merkezi kenar ortayı doğrusu üzerindedir. Hocam tamamı 15'e 3'e böl. Burası 5 burası 10 yapar. Burada da 3'e böl. 3'e böldüğün zaman ne oldu o zaman arkadaşlar? Burası 2 burası da 4 bir yaptı. Evet. Ağırlık merkezi buradayken yani maviye 5 birim uzaktayken maviye 2 birim uzaktaydı oldu Kaç birim yer değiştirmiş oldu? 5-2'den 3 birim yer değiştirmiş oldu. Yani 8. soruyu böylelikle Edremit bulduk. Geldik 9. soruya. Ayten dikdörtgen biçimindeki özdeş 2 çantasını şekilde görüldüğü gibi askılı bir rafa yerleştiriyor. Askıdaki çanta zemine paralel dururken raftaki çantanın askıları da yere doğru sarkmıştır. Şekilde verilen uzunluk değerlerine göre çantanın askı uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu zemine paralelse ip tam ortadan asılmak zorunda. Yani bu bir ikizkenar üçgen. ikizkenar üçgen oldu. Tamam şu ikizkenarlığı kenarlığı şöyle göstereyim. Şuradaki yükseklik kaç vermiş bana? 120. E hocam buradaki yükseklikten ne olacak? 120 olacak. Tamam. Yüksekliği de düzgünce şöyle bir çizeyim ben sana. Hop çizdik. Yükseklik. Burası 120. E adam buraya 60 vermiş. Bak şurası 60'sa. Şurası da 60 mı? Evet hocam 60. Burası da 60 mı? Tamamen 120 olduğundan 60. Aa hocam şunlar birbirine eşitse. O zaman ne oldu? Şunlar da birbirine eşit oldu. Bak şunlar eşitse tabandan dolayı bunlar da eşit. Hatta bunlarda eşit mi oldu Evet Hatta bu ikizkenar kenar olduğundan Burası da çift çizgi Burası da çift çizgi oldu Burası 50 ise eğer Burası kaç olacak 100 olacak E hocam Burası 100 ise İkiz burası İkiz çizilen yükseklik tabanı Keç parçaya böler 50-50 yapar burası Dikkat et Pisagor var burada Şurası da 127 ya Çünkü 60-60-120 50'ye 120'ye Yani 5-12-13'ün Kaç katı olacaktır 10 katı olacaktır 50, 120 ise burası da 130 olacaktır. E o zaman burası da 130. Bizden çanta aska uzunluğu. Yani 130 ile 130'un toplamı isteniyor. Cevap böylelikle 260 çıkar. 9. soruyu böylelikle ne bulduk? Edremit bulduk. Ve burada bu konuyu bitiriyoruz. Yani ağırlık merkezi konusunda böylelikle bitmiş oluyor. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda sanırım benzerlik var. Benzerlik testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.